X çarpı y eksi a çarpı b çarpı c'yi matematiksel matematiksel ifade olarak yazınız. Yazalım. X çarpı y. Buraya x çarpı y yazabilirim ya da sadece x y yazarım. Aynı şey. Şimdi bundan a çarpı b çarpı c'yi çıkarmam gerekiyor. Yazayım. A çarpı b çarpı c. Ya da bunu eksi a çarpı b çarpı c olarak da yazabilirim. Zaten gördüğünüz gibi bilgisayar bunu otomatik olarak bu şekilde algıladı. xy eksi a çarpı b çarpı c. İşte bu kadar.